Gençler selam ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım TYT Matematik Kampımızın 4. haftasına hepiniz hoşgeldiniz Bugün işleyeceğimiz ilk konu Rasyonel Sayılar Arkadaşlar rasyonel sayıların konusunu bu videoda işliyoruz Hemen arkasından 2 saat sonra da ne geliyor? Rasyonel Sayıların konu testi geliyor Kitabımızda ise 63. sayfadan başlıyoruz arkadaşlarım Konu anlatımına 67. sayfada Son buluyor yani 5 sayfalık bir konu anlatım Kısmı var daha sonrasında 2 sayfalık Bir testimiz var ee, Bu hafta 4 tane konu işleyeceğiz Biliyorsunuz mutlak değeri sonuna kadar Gideceğiz mutlak değer konu testine diler Gideceğiz sonraki hafta artık çarpanlar Ayırma üstü köklü ifadeler diye devam Edeceğiz arkadaşlar kitabı edinmeyen Arkadaşlarım varsa onlara da buradan Bu hafta e, gerçekleşen Bu hafta ee, gelişen bir olayla alakalı bahsedeyim internet alışverişi yapmak istemeyen arkadaşlarım için veya gidip kitabı önce fiziki olarak görüp daha sonrasında hocam ben bunu almaya karar verdim ee, diyen arkadaşlarım için de e, hem instagramda hem de youtube'da gençler duyursun yaptım internet değil de hocam kırtasiyelerden alamaz mıyız izleyen arkadaşlarım için Türkiye'nin hangi şehrinde Hangi ilçesinde Hangi kırtasiyede bu kitabı bulabileceğiniz Yazıyor arkadaşlarım Herhangi bir ili tıklayarak Size hangisi kolay oluyorsa Sizin oturduğunuz şehirde oturduğunuz ilçede Hangi kırtasiyede bulunduğu Zaten o listede mevcut arkadaşlar O listeyi de ben yine sizler için Yorum kısmına sabitleyebilirim O listeden de gidip ee, bakıp arkadaşlar hangi kırtasiyede de varsa Gidip kitabı fiziki olarak görebilirsiniz Kitap hoşunuza giderse alırsınız ee, Kafanızda bir soru işareti Varsa tabii ki hani internet alışverişlerinde ço Çoğu zaman ben de öyle oluyorum Mesela internetten bir telefon almak isterim Yoksa gidip e Yerinde mi telefon almak isterim diye sorarsanız Hani 50 50'dir benim aklımda ama Yine böyle Biraz daha böyle garantör davranma, davranmak isteyen arkadaşlarım varsa da Kırtasiyelerden de tabii ki kitaplarını temin edebilirler artık ee, İnternetten alışveriş yapmak isteyen arkadaşlarım için de zaten açıklama kısmında e, Bolca link mevcut O linklerin haricinde de yine 50-60 tane link var ama e, Ben o kadarını yazdım arkadaşlar O linklere tıklayarak da kitabı satın alabilirsiniz Benimle beraber kampa katılabilirsiniz Yok hocam ben hiç kitabı satın almayacağım diyenler varsa Zaten açıklama kısmında videonun açıklama kısmında ...ücretsiz pdf'inde, konu pdf'inde gençler eklemiş bulunmaktayım. Dilerseniz dördüncü haftamıza hızlı bir giriş yapalım. Evet. Arkadaşlarım rasyonel sayılar konumuz. Rasyonel sayıları önce birazcık tanıyacağız. Kesiri tanıyacağız önce. Kesrin ne kadar önemli olduğunu öğreneceğiz. Daha sonrasında rasyonel sayıların tanımını yapıp... ...soru tiplerini görüp konuyu bitireceğiz. Hazır mısınız? Şimdi... Bize demiş ki arkadaşlar burada şöyle yapalım. Heh. Şöyle yaklaştıralım sayfamızı da. A ve B2 tam sayı ve B0'dan farklı olmak üzere A bölü B bir kesirdir. Şimdi bu A bölü B kesirinde şu A'ya sevgili arkadaşlarım alt kısımda gösterelim bunu. A'ya biz pay diyeceğiz. B'ye payda diyeceğiz arkadaşlar. Payda. Ve şu aradaki çizgiye de şuna da kesir. Çizgisi diyoruz. Bunu ilkokula da öğrendiğimiz şekliyle hala isimleri aynı hiçbir şekilde değişmedi, tamam? Pay payda kesir çizgisi. Şimdi burada daha önceki konularda da hatırlattığım üzere, yine bir hatırlatma yapacağım. O hatırlatmayı da şuraya yazabilirsin sen. Şimdi bak sıfırdan farklı bir sayıyı, sıfırdan farklı bir sayıyı sen gidip sıfıra bölersen bu ifade sana bir tanımsızlık verecektir. Bu ifade tanımsız olacaktır. Sıfırı sıfırdan farklı bir sayıya bölersen, sıfırdan farklı bir sayıya bölersen sonuç sıfır çıkacaktır. Ha tabi bir de sıfırı sıfıra bölmek var. Sıfırı 0'a bölerseniz bu ifade sizin için artık bir belirsizlik verecektir arkadaşlar. Tanımsızla belirsiz aynı şey değildir. İkisinin de paydası sıfır ama aynı şey değil. Tamam mı? bunu. bulunsun. Şimdi... Birinci örneğimizde başlayalım. Demiş ki bu kesri tanımsız yapan kaç tane x değeri vardır? Bir kere kesrin tanımsız olması için ne gerekiyordu? Paydasının sıfır olması gerekiyordu. Madem payda sıfır olacak hocam, o zaman biz de buradaki paydaları sıfır yapan xleri bulalım. Mesela şurada bir kesir var. Bu kesrin paydası eğer sıfır olursa, yani x eşittir sıfır olursa bu ifade tanımsız olacaktır. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Sonuçta burası tanımsızsa ben işlemin devamını nasıl getireyim? Bir de gençler şurada gördüğünüz üzere sarıyla işaretlediğim yerin sıfır olma durumu var. Yani buranın tamamının sıfır olma durumu var. 2 eksi 2 bölü x'e siz sıfır diyorsunuz. 2 eşittir 2 bölü x oluyor. Buradan x tabii ki kaç gelir? 1. x sıfır olabildiği gibi bir de 1 oluyor. Başka tanımsız yapan bir ifade var mı? Başka bir kesir veya başka bir payda olmadığı için... Başka da öyle tanımsız yapan bir x bulamayacağız. Dolayısıyla kaç tane x değeri vardır diye sorulmuştu. Burada da görüldüğü üzere 2 tane x değeri vardır diyeceğiz arkadaşlar. 2 tane x değeri vardır diyelim. Peki. Şimdi alt kısımda bir bilgi var. Not var. Bu notumuza bakalım. Basit ve bileşik kesirler. Tabii kesirleri bu şekilde ayırabiliriz. Basit ve bileşik kesirler. Basit kesir dediğimizin tanımını öyle mutlak değerce payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Mutlak değerce payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere de bileşik kesir denir falan diye tanımını yapabiliriz elbette ama daha kısa bir halde şu şekilde gösterebiliriz gençler. Basit kesirler, eksi bir ile bir aralığında olan tüm sayılardır. Bu şekilde bir tanım yaparsanız zorluk yaşamazsınız. Basit kesirler neymiş? eksi bir ile bir aralığındaki bütün sayılar tamam peki hocam peki ee, bileşik kesir o zaman ne tabii bütün sayılardan kastımız öyle irrasyonel sayıları falan bahsetmiyor onları geçelim tamam mı bileşik bileşik kesirler de tabii doğal olarak basit olmayan kesirler basit olmayan kesre bileşik kesir diyoruz yani eksi birin sol tarafında eksi birden küçük birin sağ tarafında birden büyük e hocam ben şurada şöyle bir detay fark ettim. Bak buraları yuvarlak parantez yapmışsınız hocam. Burası böyle köşeli parantez. Bunun anlamı ne? Buralarda basit kesirlere 1 ve eksi 1 dahil değil. 1 ve eksi 1 arkadaşlarım birer bileşik kesirlerdir. Buraya not yazın. 1 ve eksi 1 de bileşik kesirdir yazın. Tamam. Bu önemli bizim için. Basit ve bileşik kesirleri bu şekilde ele alabiliriz. Eksi 1 ile 1 arasındaki sayılara basit kesirler diyoruz. Kesirlere basit kesirler. Eksi 1'den küçük ve 1'den büyük veya eşit olan kesirlere de bileşik kesir diyeceğiz. İkinci örneğimize bakıyoruz şimdi. A eksi 2 bölü 3. Bu kesir bir basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği e, tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bizim bu A eksi 2 bölü 3 Kesrimiz basit kesirse eğer, basit kesirse ne dememiz lazım? A eksi 2 değerimizi. Bakın az önce hızlıca söylediğim tanımı yine hatırlayalım tamam mı? Mutlak değerce. Payı, payı mutlak değerce. Mutlak değerce. Sayısal olarak yani. Paydasından, paydasından küçük olan kesirlerdir basit kesirler. Küçük olan kesirlere ne denir? Basit kesir denir. Basit kesir denir. Şimdi madem öyle a-2'nin ben mutlak değerini alırım ve derim ki 3'ten küçük olması lazım. Bunun mutlak değeri 3'den küçük olması lazım. Şimdi mutlak değeri kaldıracağız. Tamam mı? Bir sonraki konuyla alakalı ufak tefek detaylı işlemler yapıyoruz. Bak, mutlak değeri kaldırdığın takdirde bu tarz küçük türlü ifadelerde şu şekilde iki tane eşitsizlik arasına Koyuyorsun a eksi 2 3 ile bunun simetriği olan eksi 3 arasındadır diyorsun artık. Ve şurada a'yı yalnız bırakabilmek için tabi ki buradaki eksi 2'yi yok etmen lazım. Eksi 2'yi nasıl yok edersin? 2 eklersin. Ama buraya eklediğin zaman buraya da buraya da eklemen lazım. Eksi 3'e 2 eklediğimiz eksi 1 küçüktür a bu da küçüktür 3'e 2 eklediğiniz 5. Bana ne demişti? A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. E burada A'nın kaç tane değeri var? Eksi birden büyük olup da beşten küçük olan. İşte hocam sıfır var. Bir var. 2 var. Üç var. Bir de son olarak dört var. İşte bunlar için sevgili arkadaşlar bu kesir bir basit kesirdir. Dolayısıyla beş tanedir. Ha, toplamını sormuş. Beş tane olduğunu da yazalım. Bunların toplamı da arkadaşlar on yapar. Doğru cevabımız da buydu deriz. Şimdi devam. Bir notumuz daha var. A bölü B, C bölü D'ye eşit ise yine bunu oran orantı kısmında da göreceğiz. A bölü B, C bölü D'ye eşit ise A ile D'nin çarpımı C ile B'nin çarpımına eşit diyorduk. Ve bunun bir ismi vardı arkadaşlar. Neydi? İçler dışlar çarpımıydı. İçler dışlar çarpımı. Şimdi... Çoğu öğrenci mesela ilkokuldan Benim zamanımda ilkokulda öğretiliyordu da Şu an hangi sınıfta öğretiliyor bilmiyorum bu işler dışlar çarpımı falan Benim zamanımda ilkokulda öğretilirken Ben hiç sorgulamamıştım Yani niye iç niye dış Yani sağlar sollar çarpımı denemez miydi Veya işte çapraz çarpım diyemez miydi Gayet de mantıklı olurdu Bak burada böyle çapraz bir işlem yapıyoruz değil mi Neden içler dışlar Ben bu a bölü b eşittir c bölü d'yim ee, şu şekilde yazacağım arkadaşlar. A bölü B eşittir C bölü D. Değil mi? İşte e, ben bu A bölü B eşittir C bölü D kısmında şu A ile D dışarıda kaldığı için dışarıda kaldığı için dışlar diyoruz. B ile C iç tarafta kaldığı için de içler diyoruz. Bundan kaynaklı da A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşit oluyor Ve biz buna içler dışlar Çarpımı diyoruz Tamam, Olay bu aslında Bu da genel kültür olarak aklına kalsın Sınavda kimse sana iç hangisi Dış hangisi diye sormaz güzel kardeşim Tamam Şimdi bir bilgi daha ne yapacağız Rasyonel sayıyı tanımlıyoruz artık A bir tam sayı B de bir tam sayı Ama sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A bölü B Kesrinde A ile B Sadeleşemiyorsa bu kesre rasyonel sayı denir diyoruz Mesela 2 bölü 3 Eksi 4 bölü 7 Tam sayı dediği için negatifleri de alabilirsin Eksi 9 bölü 2 8 bölü 1 0 bölü 3 Hatta bak 8 bölü 1 ne 8 He Demek ki tam sayılar da bir rasyonel sayı olabiliyormuş Mesela 0 bölü 3 de 0 yapar Tamam mı ve B, unutmayın B sıfırdan farklı olacak eğer B sıfırdan farklı olmazsa tanımsız Veya belirsizlik gibi bir sonuçla ulaşı, Sonuca karşılaşırız Şimdi gençler tam sayıların Rasyonel sayı olabildiğini de gördük Bu arada bakın Eksiler burada da olsa Olur Şurada da olsa yani kesir çizgisinin Başında da olsa olur Genelde kesir çizgisinin başında Gösteririz biz bunları ama göstermeseniz Ne olur sıkıntı yok yani Q ya rasyonel sayılar kümesi diyoruz ki bunu ilk dersimizde öğrenmiştik. A bölü b yani bu kümeleri de nasıl okunduğunu öğretelim. Kümeler dersinde zorluk yaşamayın tamam mı? Bak şu çizgi falan nasıl okunur? Bunları iyi öğrenin arkadaşlar. Tamam? Mı? Yoksa benim matematik zevkli hale gelir bunları okumayı öğrenirsen. Şimdi bak rasyonel sayılar kümesi e, öyle bak öyle bunun anlamı o öyle. Öyle A bölü B'lerden Öyle A bölü B'lerden oluşuyor ki Bu A bölü B'lerde B sıfırdan farklı A ile B sadeleşemez ve A ile B birer tam sayı olmak zorunda İşte bu kümeyi bu şekilde okuyacaksınız Tamam Öyle A bölü B'lerden oluşuyor ki Bu B'ler sıfırdan farklı A ile B tam sayı ve A ile B sadeleşemez diyoruz Şimdi notumuza bakalım her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Yukarıda da görmüştük zaten. 2/1 gibi, 4/2 gibi. Tamam? Bakın bu nedir? 2'dir. Bu nedir? 2'dir. Tamam? Her rasyonel sayı bir her rasyonel sayı bir tam sayı ne diyoruz? Değildir diyoruz. Öyle her rasyonel sayı bir tam sayı olacak diye bir kural yok. Çünkü sevgili arkadaşlar örnek veriyorum. 2/3 bu bir tam sayı belirtmez ama bir kesirdir. Fakat 4 bölü 1'i düşünün bu 4'e eşittir bakın burası kesir bir rasyonel sayıdır Ve arkadaşlarım 4'e eşittir 4'te bir tam sayıdır Yani bizim 4 dediğimiz sayı hem tam sayıymış hem de rasyonel sayıymış diyeceğiz ki Hatırlarsan zaten şöyle demiştik tam sayılar kümesi buysa rasyonel sayılar kümesi buydu Böylelikle sen şuradan yani tam sayıların içinden bir eleman seçtiysen bu eleman mutlaka ama mutlaka zaten Q'nun da yani rasyonellerin de içindedir diyorduk. Hatırladınız değil mi? Peki notumuza bakıyoruz. A bölü B ile C bölü D toplanıyorsa veya çıkarılıyorsa paydalar eşit değilse bu toplanan kesirlerin öyle tek düze toplayamaz. Öyle dümdük toplanmıyor. Ne yapıyoruz? Kesip payda eşit diyoruz. E burayı en basit eşitleme yöntemi bunu d ile bunu b ile. Tabii daha basitleri de olacak. Ekoklarıyla genişleteceğiz. Ekok'u biliyorsun geçen haftada. Burayı d ile burayı b ile genişletirsen yani eğer bakın a ile d'yi çarptınız ad. b ile c'yi çarptınız bc. Aradaki işaret artıysa artı, eksi ise eksi. Alttakilerde B ile D'nin çarpımı olduğu için artık tek bir payda halinde yazabiliyorsunuz. bunu Çarpılırken öyle dümdük çarpabiliyorsunuz işte burada. A ile C'yi çarptınız. B ile D'yi çarptınız. Ve araya kesir çizgisini koydunuz. işleminiz bitti. Bölünürken de bu kesirler. A bölü B. Bakın buradaki bölü neye dönüşüyor? Çarpı yapıyorsunuz. C bölü D ile C bölü D'yi ters çeviriyorsunuz. Yani D bölü C ile çarpıyorsunuz arkadaşlarım. Aslına bakarsanız bu muhabbet şuradan da geliyor. Örnek veriyorum. Aslında bölme işlemi diye bir işlem yoktur desek yalan olur mu? Olmayabilir. Çünkü arkadaşlar durum şundan ibaret. Örnek veriyorum. Siz 2'yi 3'e böldünüz ya aslında aslında 2'yi 3'e bölmüyorsunuz. 2 ile 1/3 çarpıyorsunuz desek daha da doğru olabilir bence. Çünkü 2 ile 1/3'ü çarparsanız zaten 2, e, 2 bölü 3'ü elde edersiniz Yani şunu elde edersiniz arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi Burada 3 vardı Ters çevirdim ve çarptım gibi görünüyor Aslına bakarsan Çarpı 1 bölü 3 Bak bölü vardı ortadan bölü kalktı 3'ü ters çevirirsen ne olur Çarpımsal tersi 1 bölü 3'tür hocam Demek ki aradaki Bölme işaretini çarpma yaptım 3'ü de 1 bölü 3 yaptım Diyebiliriz Veyahut sen 3 ile 3 ile 3 ile 4 5'i çarpacaksın ya bu ne demek aslına bakarsanız bu ne demek 12 bölü 5 demek değil mi 12 bölü 5 demek Şimdi aslına bakarsanız olay şu 3 ile 5 bölü 4'ü bölüyorsunuz demek 3'ü 5 bölü 4'e bölersen de aynı şey gelecektir tamam ters çevirip çarpıyoruz buradaki mantalite bu a bölü b'nin eksi birinci kuvveti gibi bir kuvvet böyle bir gösterim varsa bu A ile B yani payla paydayı Yer değiştir anlamına gelir B bölü A Ve arkadaşlarım son olarak Burada bakın kesir çizgisinin başında Eksi var Burada A'nın başında burada B'nin başında Ve bunların hepsi de birbirine eşittir Yani sonuç olarak sen 2 bölü 3'ün eksilisi dersin buna Eksi 2 bölü 3 Veyahut eksi 3'e böldüm dersin veya 2'yi eksi 3'e böldüm dersin Hepsinin de cevabı aynı çıkacaktır Dolayısıyla gençler ee, tabii ki en makul olanı kesir çizgisinin başına yazmaktır. Ama sen soruların içerisinde şunları bulduğun zaman da zaten bunların buna eşit olduğunu unutmayacaksın. Tamam işaretlerin nerede olduğunun bir önemi yoktur yani bizim için. Peki. Üçüncü örneğimize geçtik. Bu tarz örneklerde. Öncelikle konuyu hemen anlattık. Taze taze sıcağı sıcağına soruyu çözerken matematiği yeni öğrenen arkadaşlarıma sesleniyorum. Şu kısımda arkadaşlar oturup da payda eşitlemeyin hemen Peki ne yapacağız hocam payda eşitlemeyeceksek Bakın şunu yapacağız o payda eşitleme muhabbetini farklı yerlere kullanabiliriz Ama şimdi bunu yapmıyoruz Ne yapıyoruz bakın bunların başında çarpı var Ve biliyorsunuz ki matematikte çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır Hem sağdan hem soldan Peki madem öyle 1 bölü 4 ile önce şunu çarpıyoruz 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 7 Eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 diyoruz arada bakın eksi 1 bölü 2 var eksi 1 bölü 2 ile bunları çarparsanız 7 bölü 7 zaten 1'dir çarpı 1 diyorum bir de eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 6 diyorum tamam şimdi bakın 4 ile 4 gitti burada ne kaldı 1 bölü 7 şurası ne oldu eksi 1 kere 1 1 4 kere 3 12 şurası eksi 1 bölü 2 ile 1'i çarparsanız eksi 1 bölü 2 gelir şu kısımda bakın eksi eksiyle çarptım Artı 1 bölü 2 ile 1 bölü 6'yı çarpınca Artı 1 bölü 12 gelecek Gördüğünüz üzere Eksi 1 bölü 12 ile Artı 1 bölü 12 birbirini götürüyor Geriye kalan tek işlem 1 bölü 7 eksi 1 bölü 2 oluyor Madem öyle Şimdi payla eşitleyin Burayı 2 ile burayı 7 ile genişletmenin zamanı geldi 2 kere 1 2 7 kere 1 7 7 Bölü 14 dedik 2'den 7'yi çıkardınız. Eksi 5 bölü 14 bunu da tabii ki nasıl yazacaksınız? Eksi 5 bölü 14 biçiminde yazarsanız daha tatlış olur gençler. Geçtim 4'e. Bu tarz sorulara da karıştıranlar oluyor. Instagram Facebook sorusu diyorum ben bu tarz sorulara. Hani 100 kişiye sorduk, her 100 kişiden bir tanesi çözebildi. Acaba sen yüzde kaçıncı dilimdesin, yüzde kaçlık dilimdesin falan gibisinden böyle sorular oluyor ya Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da falan. Bilmiyorum sosyal medya kullanıyor musunuz ama. Şimdi buralarda gördüğünüz gibi şuradaki kesiş çizgisi buradakinden büyük veya buradaki buradakinden büyük. Büyüklüğüne küçüklüğüne bakmayacaksınız aslında. Genelde bu şekilde söyledim ya, büyüklüğüne küçüklüğüne bakmıyorsunuz. Ana işlem hangisi burada? Toplama hocam İki kesir böyle toplanmış Peki bu toplamanın yanındaki kesir çizgileri şunla şu mu? İşte ana kesir çizgilerin bunlardır seni Yani diyor ki birinci de biri 3 2'ye böl diyor İkincide 1 3'ü 2'ye böl diyor Anlaştık mı? Madem öyle biri 3 bölü 2'ye bölmek demek 1 ile 2 3'ü çarpmak demektir Aradaki işlem neyse o 1 bölü 3'ü 2'ye bölmek demek 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpmak demektir. Şimdi şurası 2 bölü 3 yapıyor zaten. E yani hocam şurası da 1 bölü 6 yapıyor. İkisini toplarken neye dikkat ediyorduk? Paydaya. Burayı hemen 2 ile genişletiyorsunuz. Buraya bir işlem uygulamayacaksınız. 2 kere 2 4 yaptı. Artı 1 bölü 2 kere 3 6. Paydalar eşit olduğuna göre cevabımız ne olacakmış? 5 bölü 6 olacakmış arkadaşlar. Şimdi devam. 5. örnek A ve B Arkadaşlar sıfırdan farklı olmak üzere a bölü b kesirinin hem pay hem de paydasında hangi ifade çıkarılırsa kesrin değeri b bölü a olur diye sorulmuş. Şimdi bizim kesrimiz neymiş a bölü b. Bir de burada hatırlatma var, o hatırlatmayı da kullanacağız. Bir sonraki konudan bir hatırlatma. A bölü b diye bir kesrimiz var bizim. Eyvallah bunu bize verdiği için teşekkür ediyoruz. E sonra. Şimdi bak ben bu kesir silsini şöyle biraz uzatara dedim. Çünkü bize diyecek ki hem pay hem de paydasından hangi ifade çıkarılırsa diyor. Hangi ifadeye ne diyelim? K diyelim hadi. K çıkarmış olsun. O zaman eksi K dedim. Eksi K dedim. Ve yeni kesirimizin değeri ne olmuş? B bölü A olmuş. E çok güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki öğrendik ya. Hiçler dışlar yapacağız. Tamam mı? Peki yapalım hadi A ile A'yı çarptım A kare eksi A ile K'yı çarptım AK eşittir B kare eksi BK yaptı mı Burada şuradaki B kareyi bu tarafa atalım Buradaki eksi AK'yı bu tarafa gönderelim Böylelikle A kare eksi B kare Eşittir AK eksi BK'da yapacaktır Daha sonrasında A kare eksi B kare Bakın X kare eksi Y kare neymiş Bu özdeşliğin ismi 2 kare farkıdır Asla ama asla unutmuyorsun AYT'nin son konusu olan integralde bile karşına çıkacak bu Tamam Asla ama asla unutmuyorsun Başından sonuna kadar O zaman A kare eksi B kare nedir? Bir A eksi B yazıyorsun Bir eksili bir artılı bir de A artı B Eşittir Şu ikisinde de K'ların olduğunu görüyorsun K parantezini alırsan K çarpı A eksi B yapar mı? Yapar E şimdi madem öyle A ile B birbirinden farklı demiş ya burada Madem farklı o zaman ben A'dan B'yi çıkardığım takdirde sıfır kalmayacağını biliyorum. Sıfır değilse bunları otomatikman sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Sıfır değilse bunlar gider. Demek ki A artı B neymiş? K'ymiş. Şimdi benden neyi soruyordu? Hangi ifade çıkarılırsa? Ben o hangi ifadeye K demedim? K'yı da bulmuş olduk işte bakın. A artı B'yi çıkarırsak ancak bu oluyormuş. Yani demem o ki. Mesela. 2 bölü 3 kesrini düşünelim payından ve paydasından hangi sayı çıkarılırsa bu kesrin değeri 3 bölü 2 olur diye soralım neymiş a artı b e biz a bölü b'ye göre çalışmadık mı 2 ile 3 topla 5 bak bundan 5 çıkar bundan 5 çıkar ne gelir eksi 3 bölü eksi 2 gelir eksiler gider al sana 3 bölü 2 Demek ki bundan sonra karşımızda böyle bir argüman gerekiyorsa Böyle bir işlem yapmamız gerekiyorsa Karşımıza sorunun içerisinde böyle bir kısım çıktıysa Direkt uyanık oluyorsun diyorsun ki İsmail hocam öğretti bana Aha bununla bunun toplamını çıkarırsam işte bu olur diyorsun Tamam Geçtik 6'ya A bölü B kesrinin değeri 2 bölü 7'dir Bu A bölü B kesirinin hem payından hem de paydasından 5 çıkarılırsa Yeni oluşan kesrin değeri 1 bölü 6 olmaktaymış bak A bölü B kesrinin değeri 2 bölü 7 ymiş ya Şimdi Değeri 2 bölü 7 olan kesre Direkt 2 bölü 7 diyemezsin Çünkü değeri 2 bölü 7'ye eşitmiş Yani bu 2K bölü 7K'da olabilir Mesela K'yı 2 seçelim 4 bölü 14 bak bu da 2 bölü 7'dir Yani değeri 2 bölü 7'dir Diye gidip de o kesri 2 bölü 7 Seçmeyeceksin Buradaki trik bu Tamam Şimdi ben bu a bölü b kesirini ne seçmem gerekiyor dediğim 2k bölü 7k seçmem gerekiyor. Sonra da demiş ki bu a bölü b kesirinin yani 2k bölü 7k kesirinin hem payından hem de paydasından 5 çıkaracağım diyor. Hadi çıkaralım 2k eksi 5 bölü 7k eksi 5 dedik mi? Ve yeni oluşan kesirin değeri de ne olmuş? 1 bölü 6 o zaman en sevdiğimiz hiçler dışlar. Yapalım. 6 kere 2k 12k eksi 6 kere 5 30 eşittir diyorum. 1 ile de burayı çarpıyorum. 7k 5 geliyor. 7k'yı bu tarafa zıplattım. 5k kaldı hocam. Eksi 30'u diğer tarafa attım. Artı 30 diye geçti. 30'dan 5 çıktı. 25 geldi. Eğer ki 5k 25 ise k kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 5'tir. K 5 ise Benden b eksi a bölü b artı a'yı sormuştu ya. Bak a ve b'yi bulacağız biz şimdi tamam mı? K neydi 5'ti. Yaz bakayım yerine 10 bölü 35 mi geldi? Çok güzel. Demek ki a 10'muş b 35'miş. Şimdi yazıyorum yerine 35 eksi 10 bölü 35 artı 10 yazıyorum. Üst taraf 25'in ta kendisi alt tarafta 45'in ta kendisi geliyor. Bir de sadeleştirelim güzelce. 5'e böldüm 5 5'e böldüm 9 benim de cevabım neymiş arkadaşlar 5 bölü 9'muş derim hem de gönül rahatlığıyla. Evet geçtim 7'ye. Şimdi dikkatli oluyorsun bu örnekte tamam mı dikkatli oluyorsun. Öyle e, çatır çatır atlamıyorsun. Öncelikle 1 bölü 5 2 bölü 4 3 bölü 10 1 bölü 5 2 bölü 4 3 bölü 10 ikisinin aynı olduğunu falan gördüm. Peki o zaman pay değiştirmek için çok fazla düşünmeyeceğiz. 4, 5, 10'un ortak katı ne? 20. O zaman ben burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 2 ile genişletirim. Burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 2 ile genişletirim. 4 ile genişletelim üst tarafı. 4 artı 2 kere 5, 10. Eksi 3 kere 2, 6. Bölü 20. Ana kesir çizgimiz. Şimdi alt tarafa geçiyorum. 4 eksi 10 artı 6 bölü 20 dedim. Şimdi gençler. Üst tarafa bakıyorsunuz. Üst tarafta da alt tarafta da paydalarımız ne? 20 ile 20 birbirini götürdü. Üst tarafın pay kısmı 14 6'dan 8. Alt tarafın paydası da 4'ten 10 çıktı Eksi -6. 6 daha kaç yapar? Hocam 0 yaptı. Hayda. Şimdi 8'in içinde kaç tane 0 var diye düşünmeye gerek yok. Çünkü yaklaşık olarak 25 dakika önce ben sana ilk sayfanın daha henüz başında dedim ki eğer sıfırdan farklı bir sayıyı sıfıra bölerseniz sonuç tanımsız çıkacaktır. Demek ki gençler bizim sonucumuz ne olacak? Hocam tanımsız olacak. Çünkü 8'i sıfırdan farklı 8 sayısını sıfıra bölmüş. Cevabımız ne olacakmış? Tanımsız olacakmış diyeceğiz. Ve 8. örnekteyiz. 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6 bunların toplama x. 3 bölü 4, 4 bölü 5, 5 bölü 6 bunların toplamanın x türünden eşit soruluyor. Şimdi bu tarz soruları Geçen seneki videoda da söylemiştim sanırım ben Lisedeyken falan ben çözemiyordum Vallahi çözemiyordum Korkulur yandı bunlar benim ben Yemin ediyorum bak Ve ben e, ÖSS'de full çekmiş bir adamım matematiği Ama ben korkuyordum bu sorulardan Çünkü bir türlü yani Ne bileyim türevi alıyordum İntegrallıyordum trigonometriden baba sorularını çözüyordum Geometriden baba sorular çözüyordum Şunu yapmaya korkuyordum Sonra basit olduğunu öğrendik tabi Şimdi 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6. Buradan şunu hayal etmeye çalışacağız. Şimdi tabii hemen herkesin aklına ilk şu gelebilir. Çoğumuzun aklına. Ya bunu 3 ile çarpalım 3 bölü 4. Tamam o zaman bunu da 4 ile çarpalım. İyi de ayrı ayrı çarpmanın bir mantığı, mantalitesi yok ki. Ayrı ayrı çarptı. O zaman tamamını neyle çarpmış oluyorsun? Hiçbir şey yok. Madem öyle ben diyorum ki. Bak şimdi. Şu kısma. 1/4 eklesem. Şuna 1/5 eklesem, buna da 1/6 eklesem. Burada bunları görebilmeniz şart, yoksa çözemezsiniz. 3/4 1/4 daha. Hocam 4/4 yaptı. 4/5 1/5 daha. Hocam bu da 5/5 yaptı. 5/6 1/6 daha. Bu da 6/6 yaptı. Yani 1 artı, 1 1'den artı cevap ne geldi? 3. Burada şu bana sorulandı. Bana sorulandı. Şu neydi? Bu da x'ti. Ben bu ikisini toplayınca cevap 3 çıktı. Yani soru işaretiyle bana sorulan ile ikisi toplayınca cevap 3 gelmiş. O zaman bana sorulan nedir? İkisi karşıya atarsınız. Ne gelir? 3 eksi x gelir. İşte sevgili arkadaşlarım bana sorulan ifadenin x türünden eşiti 3 eksi x'miş diyeceğiz. Anlaştık. Peki devam. Bir bilgi daha. A bölü b rasyonel sayı olmak üzere. A'nın B'ye bölünmesiyle elde edilen sayıya Ne denir arkadaşlar? Ondalık sayı denir Tamam A'yı B'ye ama Bildiğimiz bölmeden bahsediyoruz Yani bakkal bölmesinden bahsediyoruz Tamam neden bakkal bölmesi diyoruz buna bilmiyorum Bakkal amcalar böyle mi bölme yapıyor? Bakkal amcalar bölme yapar mı? Genelde çarpar ama bölme yapar mı bilmiyorum ama Neden bakkal bölmesi diyoruz? Bunu da bilmiyoruz ama şu bölmeden bahsediyoruz Hani şöyle bölüyoruz ya Buraya yazıyoruz, buraya yazıyoruz, buraya böyle çıkarıyoruz falan. Bu bölmeden bahsediyoruz işte. <gülüyor> Şimdi olay ne? Ondalık sayıya bir sayı nasıl çevrilir? İyi dinliyorsun. 39 bölü 4. 39'u tabii ki neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. 39'un içinde 4, 9 defa. 4 kere 9, 36 yapar. Çıkarttık 3. Şimdi devam ettireceğiz arkadaşlar. Olayı biz devam ettireceğiz. Şimdi nasıl devam ettireceğiz? Şöyle. 3'ün içinde 4 yok. Ama 30 olaylı olurdu. Buranın 30 olması için buraya bir virgül atman lazım. 30'un içinde 4, hocam 7 defa. 4 kere 7, 28. Çıkardınız, 2. Bir sıfır daha ekledin. Artık bir tane daha virgül atmanın bir mantığı yok. Çünkü ondalık kısma çoktan geçtik. Atmıyorsun virgül. 20'nin içinde 4 kaç defa? 5. 5 kere 4 kaç? 20. Çıkar, 0. Bitti mi? Bitti. O zaman benim ondalık sayım kaçmış? 9.75'miş arkadaşlar. Bir de ilkokulda 9.75 e, veya nokta bile demiyorduk. 9 virgül 75 deyince... Hoca kızıyordu mesela. Ee, gerçi bizim hoca, hoca dememize de kızıyordu. Öğretmenimiz kızıyordu bize. 9 ee, noktayı. Nasıl okuyorduk biz bunu? 9 tam %75. Öyleydin sen değil mi? 9 tam %75. Niye? Çünkü bir günden sonra iki tane sıfır olduğu için yüzde diye okuyoruz. Birazdan şunu da okuruz. 3 bölü 4. 3'ü 4'e böleceğiz. Tamam eyvallah bölelim. Böyle ki de 3'ün içine 4 yok ne yapmamız lazım bir sıfır attık buraya da bir sıfır bir virgül Direkt virgülle başlayamazsa doğal olarak biraz mantıklı düşün tamam direkt virgül öyle başlayamaz 0 virgül 30'un içine 4 kaç defa hocam 7 4 kere 7 28 e, çıkardık 2 20 20'nin içine 4 5 defa 5 kere 4 20 çıkar 0 Kaç geldi 0.75 bir de 5 bölü 8'e bakalım 5'i Tabii ki 8'e böleceğiz bir sıfır ekledim bir sıfır ekledim Bir de virgül koydum 50'nin içinde 8 kaç defa 6 defa 6 kere 8 48 yapar hocam 50'den 48 çıktı 2 bir sıfır koydum 20'nin içine 8 2 defa 2 kere 8 16 çıkar 4 mü Sonra bir sıfır daha koydum 40'ın içinde 8 5 defa 5 kere 8 40 çıkardım 0 Ne geldi 0.625 Baktım da nasıl okuyoruz 0 tam binde 625 diye okuyorduk Ne kadar zormuş ya Valla ilkokuldaki Konuştuğumuz matematik dili daha zormuş bence. 0.625 işte bu kadar değil mi? Peki nasıl olduğunu öğrendik. Şimdi gelin bir bilgi daha bakalım. A tam B bölü C bu tam sayılı kesir arkadaşlar. Bunu da A tam B bölü C diye okuyoruz. Tam sayılı kesirler bir tane tam sayıdan ve bir tane basit kesirden oluşur. Basit kesirden oluşur. Tam sayı kısmı şurası. Basit kesir kısmı burası. Bakın burası bileşik kesir olmaz tam sayılı kesirde. Basit kesir olur. Eksi 1 ile 1 arasında olur. Tamam bunu sakın unutma. Ve bu a tam b bölü c'yi ben aslına bakarsan a artı b bölü c biçiminde okuyabilirim. Bunu bu şekilde de yazabilirim. Buna bağlı olarak da eksi a tam b bölü c'yi ben nasıl bu şekilde toplamalı çıkarmalı yazacağım? Şöyle eksi a artı b bölü c yapmıyoruz tabii ki. Çünkü gençler bunu bu şekilde yapan arkadaşlarım oluyor ona dikkat ediyorsunuz Çünkü arkadaşlar eksiği görmeyin A tam B bölü C ne demekti A artı B bölü C idi hocam E bir de başında eksi var Eksi varsa o eksi A'nın eksisi değil tamamının eksisi Dağıt içeriye eksi A eksi B bölü C diye açacağız arkadaşlar Bunun eksili olanını Dikkat edin bakın Eksi A eksi B bölü C diye açacağız Örneğin 7 tam 2 bölü 3 7 tam 2 bölü 3 nedir 7 artı 2 bölü 3'tür. Şimdi ben bunu, ben bunu bileşik kesir haline getirebilir miyim? Tabii ki. 3 ile 7'yi çarpıyorsunuz. 21. Üzerine 2 ekliyorsunuz. Artı 2. Ve 3'e tekrar bölüyorsunuz. Böylelikle 23 bölü 3, 7 tam 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. Bu kesirle bu kesir birbirine, bu sayıyla bu sayı birbirine eşittir. 28 5'i de hadi bir tam sayılı kesre çevirelim. Onu nasıl çevireceğiz? 28'i, Aynı az önceki gibi. 5'e bölüyorsunuz. 28'in içinde 5. 5 defa. 5 kere 5. 25 çıkardınız. 3 mü? Devamını getirmiyorsunuz. Devamını getirirseniz bu sizi ondalık sayı buldurur. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu. Tam bölünen kısmım yani bölümüm ne benim? 5. Artı 3 bölü 5 diyorsunuz. Ve siz bunu 5 tam 3 bölü 5 biçiminde de yazabilirsiniz pek tabi. Devam. Sağ üst taraftayız. Örnek 10. 1,32 sayısını rasyonel olarak ifade ediniz. Şimdi bunun en basit yolu şu. Virgülsüz yazıyorsunuz sayıyı. 132 bölü diyorsunuz. Virgülden sonra kaç tane basamak var? 2 tane mi? Birin sonuna 2 tane 0 koyuyorsunuz. Yani 132 bölü 100 oluyor. Tabii ki bunu sadeleştirebilirsiniz Rasyonel olarak ifade ediniz diyor ya Rasyonellerine sadeleşemiyorsa dedik O zaman sadeleşemez konuma getireceğiz biz bunu 132 2'ye bölerseniz 66 gelir 102'ye 2'ye böldüğünüz 50 Hala sadeleşiyor bir 2'ye daha bölelim 33 bölü 25 Sadeleşiyor mu artık? Hayır Demek ki bu 1,32 sayımız Bizim 33 bölü 25 Rasyonel sayısına eşitmiş Ve bir diğer örnek 11. örneğimiz 4, 18 bölü 0, 400, 4,18 3, bölü 0,418 3,14 bölü 0,0314 Bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor Bakın arkadaşlarım Hangisinin önce şu kısma bakıyorsunuz Hangisinin virgülden sonra daha fazla basamağı var Bunun. O zaman ben buradan şu virgülü kaldıracağım Yani 3 virgül bu tarafa atlatmış oluyorum Bunu da 3 virgül atlatmam gerekiyor ya Virgül Yetmediği yerde 1 2 e daha devam ettiremiyorum 0 koyuyorsunuz yani 4180 bölü burada 3 0'ı atlattırırsanız 3 virgül atlattırırsanız 418 gelir aynısını sağ tarafa da yapıyorum bakın 4 tane ya 314 e 2 tane atladı 2 tane daha ihtiyacımız var 2 tane sıfırla dolduruyorsunuz bölü bütün virgüller atarsak 314 gelecektir şimdi gençler 4180'e 418'e bölerseniz bir tane 0 fazla 10'dur İki tane sıfır fazla yüzdür. İkisinin toplamı 110'dur ve bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Devam ediyorum 12. örneğimle. 12. örnekte demişim ki yorum yapalım. İyi yapalım hadi bak. madem öyle yapalım. 30,125 sayısını çözümleyelim. Yani bu e, rasyonel sayılar konusuyla alakalı bir bir örnek tipi değil aslına bakarsanız çözümleme ile alakalı bir örnek ama çözümleme de arkadaşlar biliyorsunuz ki işte virgülden sonrasının çözümlemesini hiç yapmıyoruz. Burada yapalım yorum yapalım beraber ufkumuz belki genişler. Onlar yüzler binler basamağı falan diyoruz ya Heh, aynı o şekilde. Şimdi arkadaşlar 30.125 diye bir sayımız var bizim. Şurasına ne basamağı diyorduk? Birler basamağı. Ben size demiştim ki buna birler basamağı demeyin. Bu aslında 10 üzeri sıfırlar basamağı. Ki 10 üzeri sıfır da zaten birdir. Bu onlar basamağıydı ama ben buna 10 üzeri birler basamağı değin demiştim. Bir tane daha olmuş olsaydı 10 üzeri ikiler basamağı olacaktı. Ve dikkat ettiyseniz bunların kuvvetleri sağa doğru hep azalıyor. 2, 1, 0. devam etsek ya. Olmaz mı? Mesela bunun hangi ne, ne neler basamağı olur bu? 10 üzeri eksi 1'ler basamağı. Bu 10 üzeri eksi 2'ler. Bu 10 üzeri eksi 3'ler basamağı olur arkadaşlar. Heee o zaman çözümlemesi de kolay bunu. Ne yapacağız? İşte şunu yapacağız arkadaşlar. Şurayı silelim. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 2 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte sevgili arkadaşlarım bu sayının çözümlenmiş biçimi. Hatta hocam şurası da zaten 0 değil mi? Evet 0 da yazmana gerek yok. 3 çarpı 10 artı 1 çarpı 1'i de yazmamıza gerek yok hatta. Direkt 10 üzeri eksi 1 diyebilirsiniz. 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte çözümlenmiş hali budur arkadaşlarım bu sayının diyoruz. Bundan sonra eğer ihtiyacın olursa bu şekilde çözümleme yapabilirsin. Rasyonel sayılarda hocam sıralama. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama yaparken birden fazla yöntem izleyeceğiz. İlk yöntemimiz payda eşitleme yöntemi. Payda eşitleme yönteminde örnek veriyorum. 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i bunları kıyasla diyorsa sen gideceksin örnek veriyorum. Bunu 5 ile, bunu 3 genişleteceksin. Genişlettikten sonra. 10/15 ve 12/15 sayılarına ulaşacaksın. Şimdi hangisi büyük, hangisi küçük olduğuna da şu şekilde karar vereceksin. Şunları alalım, şöyle çekelim. Payda işlemi yaptıktan sonra payı küçük olan, payı küçük olan kesir nedir arkadaşlar? Tabii ki küçüktür diyorsunuz. Payı küçük olan küçüktür arkadaşlar. Tamam, bu kadar basit. Pay eşitleme yine aynı kesirler üzerinden ilerleyelim. 2/3 ve 4/5. Mesela burada küçük olan hangisiymiş arkadaşlar? 10/15 ve 12/15'ten payı küçük olan 10 olduğuna göre demek ki 2/3 4/5'ten daha küçükmüş dedik. Şimdi bunu bilmiyoruz varsayalım. Şimdi bir de pay eşitleyerek yapalım. Burayı 2 ile, burayı 1 ile genişlettiğiniz takdirde 4/6 ve 4/5 gelecektir. Burada arkadaşlar bu bundan daha küçüktü değil mi? Demek ki bu kısımda da payı büyük olan payı büyük olan kesir neymiş küçükmüş Payı payayı diyorum ya paydası arkadaşlar kusura bakmayın ben yanlış söylüyorum kusura bakmayın paydası büyük olan paydası büyük olan kesir daha küçüktür arkadaşlar Tamam bir de ondalık açılım yapma yine 2/3 ile Yine 4 bölü 5'i isterseniz kıyaslayalım. 2'yi 3'e böldünüz. Tamam tabi e, her yöntem her soruda daha mantıklıdır işe yarayabilir kullanabilirsin demiyorum. Bazı yöntemler bazı sorularda çok daha kullanışlı oluyor. Mesela bazı sorularda bu kullanışlı olacak bazı sorularda bu bazı sorularda bu. Şimdi 2'yi 3'e bölelim beraber. 2'nin içinde 3 yok tabi. Ne yapacağız o sıfır ekleme metodu vardı ya onu yapacağız Sıfır ekledim sıfır ekledim 20'nin içinde 3 6 defa 3 kere 6 18 çıkardım 2 20'nin içinde 6 defa 0 66 şimdilik benim için yeter Devam ettirmiyorum 4'ü bir de 5'e bölelim Tabii ki 4'ün içinde biliyorsunuz ki 5 yok ne yapacağız sıfır ekleyeceğiz yine Buraya da bir sıfır koyduk 40'ın içinde 5 hocam 8 defa 5 kere 8 e 40 yapar çıkardım sıfır Şimdi 0,8'in sonuna sen istersen 5 tane 0 koy. Gene birbirine eşit olacaktır. Hiç sıkıntı yok. Demek ki burası 0,80 olmuş olsun. Tamam. Burası 0,66. Hangisi büyük? Tabii ki 0,80. Yani bu bundan daha küçüktür diyebilirsin. Bakın aynı örneği 3 farklı yöntemle sizinle çözmüş olduk. Bütün yöntemleri öğren. Daha farklı işin trik noktalarını da Yeri geldiğinde ben size göstereceğim O da bir sonraki sayfalarda olacak Devam ediyoruz arkadaşlarım Örnek 13 ile Demiş ki 3 bölü 4 7 bölü 8 ve 9 bölü 16 bunları sıralayınız Demiş arkadaşlar Bunu paydalarını eşitleyerek sıralayalım 4 8 ve 16 hepsi 16'da eşitlenir Ben burayı 4 ile burayı 2 ile genişleteceğim 4 ile genişletirsem bu kesir aslında 12 bölü 16'dır Burası 14 bölü 16'dır Burası da 9 bölü 16'dır. Yani sevgili arkadaşlarım ne demiştik paydalar eşitse payı küçük olan daha küçüktür demiştik. Demek ki bakın en küçük bu yani 9 bölü 16. Daha sonrasında bu ortanca 3 bölü 4 ve o da küçüktür 14 bölü 16 yani 7 bölü 8'miş sevgili gençler. Devam ediyorum 14. örnekle. 12 bölü 24, 28 bölü 33 ve 21 bölü 25. Bunları sıralayınız demiş. E sıralayalım. E ne yapalım? Burada da payları eşitleyelim. Şimdi öncelikle 12, 28 ve 21 sayılarımız var. Bakın burası 3 kere 4'tür. 28, 4 kere 7'dir. Bu da 3 kere 7'dir. Doğru mu? O halde ben diyorum ki 12 ile 28 için bunu bakın 3 kere 4, 4 kere 7. Bunda 7 eksik. Bunda da 4 eksik. Bakın bunda 7 eksik. Bunda 3 eksik Bunda da 4 eksik e Süper o zaman Madem öyle ben bunu 7 ile genişleteyim Bunu 3 ile genişleteyim Bunu da sevgili arkadaşlarım 4 ile genişleteyim Çok güzel Burası anlaşıldıysa eğer Şimdi gelelim çarpma kısmına 7 kere 12 84 Bölü 7 kere 14 Sevgili arkadaşlarım o da 98 yapar 3 kere 28 84 Zaten pay eşit diyorduk 3 kere 33 99 34 Dört kere yirmi bir sevgili arkadaşlar. Seksen. Dört. Üç kere yirmi sekiz kaç yapıyor? Altmış. Seksen dört yapıyor değil mi? Tamam. Seksen dört bölü. Dört kere yirmi beşte yüz. Çok güzel. Paydalarımıza bakın. Doksan sekiz, doksan, dokuz, yüz. Paylar eşitse. Paylar eşitse. Paydalardan sevgili arkadaşlarım. Büyük olan daha küçüktür. Yani en küçüğümüz buymuş. Yirmi bir bölü yirmi beş. Sonra bakın buymuş. Yani yirmi sekiz bölü otuz üç. Ve son olarak... Küçüktür 12 bölü 14 En büyüğümüz 12 bölü 14'muş sevgili gençler Devam ediyorum 15. örnekle Bakın farklı bir trik burada da Şimdi bunların Paylarını eşitleyip yolunuza devam edebilirsiniz Ama daha kısa bir yöntem göstereyim Payla payda arasında Bir fark var bakın payda pay kısmından Bir büyük bir büyük, bir büyük. Bu tarz durumlarda Gençler şunu yapacaksınız Eğer aralarındaki Fark birse Tamam mı? Veya sadece bir değil, aralarındaki fark eşitse diyeceğiz, tamam mı? Aralarındaki fark eşitse küçük olan, bakın küçük olan her zaman ama her zaman daha büyüktür diyeceğiz sevgili gidiyorlar. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Örnek veriyorum. Ee, pardon, özür dilerim. Küçük olan daha küçüktür. Yani sayısal olarak payı paydası daha küçük olan yine daha küçüktür. Mesela 1 bölü 2'yi düşünün. Bir de 99 bölü 100'ü düşünün. İkisinin de arasında bir fark var değil mi? 1 bölü 2 0.5'in ta kendisidir. 99 bölü 100 de 0.99'un ta kendisi. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu. Demek ki büyük olan büyük, küçük olan küçük olacak. E, o halde ben direkt bunu şu şekilde yazabilirim. Sıralayabilirim. 10 bölü 11 küçüktür. 100 bölü 101. O da küçüktür. 1000 bölü 1001 şeklinde ben bunu sıralayabilirim nasıl yaptık unutmayın buraya notunuzu alın aralardaki fark eşitse sayısal olarak büyük olan büyüktür yalnız bu basit kesirler için geçerli arkadaşlar basit kesirler için geçerli basit kesirse bunu yapıyorsunuz şimdi geçelim alta bu sefer paylar payda kısmından 3 büyük 3 büyük 3 büyük bu sefer de tam ters sayısal olarak küçük olan daha büyüktür diyeceğiz yani 2022 bölü 2019 büyüktür 2023 bölü 2020 o da büyüktür 2024 bölü 2021 diyeceğiz gençler basit kesirlerde küçük olan küçüktü bileşik kesirlerde bakın bunların hepsi bileşik kesir bileşik kesirlerde büyük olan daha küçük oluyor sayısal olarak. Yine buraya bakalım. Bileşik kesir ve aralardaki fark hep kaç? 2. Dolayısıyla küçük olan daha büyüktür. Yani direk siz 17 bölü 15 büyüktür. 19 bölü 17 büyüktür. 21 bölü 19 biçiminde bunu sıralayabilirsiniz. Bileşik kesirlerde payı ve paydası daha küçük olan daha büyük oluyor. Basit kesirlerde sıralama aynı. Küçükse küçük büyükse büyük. Devirli ondalık sayılar. Şimdi arkadaşlarım 0,245 245 245 diye böyle virgülden sonra sonsuz adet basamağa bulunan sayılar olabilir ve bu sayılar eğer belirli bir düzenle sürekli kendini tekrar etmeye başlamışsa artık biz bunlara devirli ondalık sayılar diyoruz. Bakın 245'ten sonra bakalım 245 454 heh. 202'yi tekrar etmiyor. 245'ten sonra 45 45 45 45 diye tekrar etmiş. O zaman sen bunu şöyle yazacaksın. Bak 0,2 45'i de yazdın. Sürekli 45 tekrar ettiği için 45'in üzerine çizgi çekiyoruz. Burada ne tekrar ediyor? 2. Dolayısıyla 0,175 2'yi yazdın. 2 sürekli kendine tekrar ediyor diyorsun. Burada 6, bakın. 7557 Burada bakalım ha 755 755 755 diye tekrar ediyor O zaman 755 yazdım ve tamamına çizgi çektin Anlaştık 2 bölü 3 sayısının ondalık biçime çeviriniz demiş O zaman tabii ki devirli ondalık sayı çıkacak Bir bakalım arkadaşlar 2'yi 3'e böldük Bölünmez bir sıfır koydum bir tane virgül attım 20'nin 3'ünde 3 6 defa 3 kere 6 18 e Çıkarın 2 bir sıfır koydum 20'nin içinde 3 6 defa 3 kere 6 18 çıkardım 2 bir sıfır attım 20'nin içinde 3 6 defa 18 evet. bu, bu şekilde sürekli kalan 2 olacak ve bir sıfır ekleyeceğiz ve sürekli buraya 6 yazacağız demek ki bu durmadan devam edecek. O halde ben 2 bölü 3 sayısını nasıl yazarım 0 virgül bakın 6 sürekli tekrar ettiği için 6 devreden yazarım 19. örneğimiz. 5 bölü 6 sayısını ondalık biçime çeviriniz demiş. Demek ki ben ne yapacağım? 5'i 6'ya böleceğim arkadaşlar. Şimdi bölüyoruz. Dikkat edin. Bir 0 ekledim. Bir 0 koydum. Virgül attım. 50'nin içinde 6 8 defa. 6 kere 8 48 yapar. Çıkardım 2. 20'yi yazdım. 20'nin içinde 6 3 defa. 3 kere 6 18. Çıkardım 2. Bir 0 attım. 20'nin içinde altı 3 defa. 18 çıkardım. 2 0 3 18 çıkardık. 2 hep bu şekilde devam edecek. Ne tekrar ediyor burada? 3'ler. O zaman 5 bölü 6 ondalık e, e, rasyonel sayısını ondalık biçime 0,8 3 3 3 3 biçimde yazacağım ya. Sadece 3'ün üzerine ben bir tane çizgi koyarım. Bu da benim cevabım olur. Ve artık son sayfamız. Bakın arkadaşlar. Bu ondalık sayıları e, devirli ondalık sayıları Kesire çevirmek istiyorsanız Şu yöntem izleyeceksiniz Önce bir kesir çizgisini atacaksınız Tamam Daha sonrasında diyeceksiniz ki Sayının tamamını virgülü ve buradaki çizgiyi görmeden yazın A, B, C, D, E Sonra yine virgülü görmeden Burada devretmeyen kısmı yazacaksınız A, B, 2 basamaklı sayısı Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkardınız Pay kısmı bitti payda kısmına geçtik payda kısmında virgülden sonra virgülden sonra devreden sayısı kadar yani 3 tane 9 koyuyorsunuz önce 9'lar tabii ki sonra devretmeyen sayısı kadar da 0 yazıyorsunuz. İşte arkadaşlarım, bizim bu sayıyı e, rasyonel sayıya çevirme yöntemimiz budur diyoruz. Örnek veriyorum 0 a devreden sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için 9 yazdım ne olmuş oldu a bölü 9 Buraya geldim sayının tamamından devretmeyen kısım 0 çıkardım virgülden sonra iki tane devret, devreden olduğu için 99 yazdım yani a b bölü 99 olacakmış bu da Buraya geldim a b yazdım bu sefer a devretmiyor bölü virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için bölü 9 yazdım abx tamamını yazıyorum abx eksi devretmeyen kısım ab bölü virgülden sonra bir tane devrediyor 9 bir tane devretmiyor 0 0,9 devreden 9'u yazdım 0'ı çıkardım virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için 9'da yazdım 9 bölü 9'dan 1 geldi ki bunu da burada bir devreye girmek gerekiyor 0,9 devreden demek 0.99999999 demek. Böyle sonsuz tane 9 demek. Yani aslına bakarsanız bu sayı artık neredeyse 1 olmuş demektir. Ve biz zaten bu, bu şekilde yani şu devirli ondalık sayıların kaç olduğunu tabii ki bilemeyiz. Buraya bulduklarımız hepsi de yaklaşık değerleri arkadaşlarım. Dolayısıyla 0,9 devredenin de yaklaşık değeri 1 olduğundan direkt 9 bölü 9'muş. Virgülden sonra şu kadar devretmiş bu kadar devretmemiş yazmamıza gerek duymadan direkt 1 diyebilirsiniz. Örnek veriyorum. 2,999999 neredeyse 3'tür artık. Hatta bunun formülünü yine yazalım. 29'dan 2'yi çıkardınız. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9'a böldünüz. 27 bölü 9 kaç geldi? eşittir 3 geldi. Bakın direkt 3'e eşittir demiştik. O halde 4.99999 nedir? Tabii ki 5'tir hocam. O halde 51,999999 nedir? Tabii ki 52'dir. Bunları bu şekilde yapabilirsiniz eğer burada 9 varsa. 1.23'te 3 devrediyor. O halde tamamını yazdım. 123- devretmeyen kısım 12 bölü virgülden sonra bir sayı devrediyor bir sayı devretmiyor. 123'ten 12'yi çıkardınız. 111 bölü 90 geldi. Şimdi her ikisini de 3'e bölelim 111'i 3'e böldünüz 37 93'e böldünüz 30 Bizim kesrimiz rasyonel sayımız 37 bölü 30'muş 419'da 19 devrediyor 419'dan tabii ki 4'ü çıkardınız Ve virgülden sonra iki sayı devrettiği için 99'a böldünüz Bu da 415 bölü 99 yapar sevgili arkadaşlar Bunun da çevrilmiş hali budur diyebiliriz 20. örneğimiz 0,35'de 5 devrediyor bakın 35'i yazdım 3'ü çıkardım virgülden sonra bir tane 9'umuz bir tane 0'ımız var çünkü bir tane devreden bir tane devretmeyen var artı buraya geldim 64'ten 6'yı çıkardım ve bu sefer de yine 90'a böldüm çünkü bir tane devreden bir tane devretmeyen var bölü 0,3 devreden de direkt 3 bölü 9'dur bakın bunu da not olarak yazın buraya 0,a devreden varsa bu direkt a bölü 9'dur Bunu direkt bu şekilde yaz. 0.7 devreden nedir? 7 bölü 9'dur o halde gibi O halde bu da 3 bölü 9'dur Şimdi paydaları eşit çok şanslıyız Şurası kaç arkadaşlar? 32 Şurası kaç? 58 58 32 daha kaç yapar? Hocam 90 yapar 90 bölü 90'ı 3 bölü 9 yani 1 bölü 3'e böl demiş 90 bölü 91 yapar bunu da ters çevirip çarparsanız 1 çarpı 3 bölü 1'den cevap ne gider arkadaşlarım? 3 gelecektir diyebiliriz. Ve 21. örneğimiz. X ve Y pozitif tam sayı. X çarpı 0,482'de 82 devrediyor. Eşittir Y'ymiş. Bu eşitliği sağlayan X değeri minimum kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar X ve Y'nin pozitif tam sayı olması gerektiğini unutmayacağız. Bu 1. İkincisi. Şu 0,482'de 82 devrediyor ya bunu bir e, rasyonel sayıya çevirelim. 482'den 4'ü çıkardınız. Bölü virgülden sonra 2 tane 9 bir tane 0, 2 tane devreden bir tane devretmeyen var çünkü. 482'den 4'ü çıkarırsanız 478 bölü 990'ı verir bize. Şimdi bu da sadeleştirelim arkadaşlarım. Örnek veriyorum bu sayımız 2'ye tam bölünür. 2'ye böldüm. 239 gelir. 990'ı 2'ye böldüğün zaman da 400 495 gelecektir. Şimdi bu iki sayı artık sadeleşemiyor. Demek ki x ile ben 239/495'i bölü çarptığım takdirde y'yi buluyormuşum ve x de y de birer tam sayıymış. Bakın. Tam sayı. Burası da tam sayı. Yani arkadaşlar ben burada 239 bölü 495'i öyle bir tam sayı ile çarpmam gerekiyor ki sonuç olarak yine tam sayı çıksın. Yani şunu söylemeye çalışıyor şununla şu sadeleşsin istiyor. Bunda bu sadeleşecekse ikisinin alabileceği en küçük değer en az değer kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 495'tir sadeleşmesi gerektiği için. Cevap 495'in 2 katı da olabilirdi ama en az diye sorulmuş 495'in 5 katı da olurdu 10 katı da olurdu Sonuç yine tam sayı çıkardı ama en az dediği için 495'i tercih ettik sevgili gençler Ve son sorumuz 22. örnek X, Y ve Z devirli ondalık sayılarını vermiş bunları sırala demiş bize Şimdi X sayısını şu şekilde açacağız Bunu sakın ama sakın rasyonel sayıya çevirme Rasyonele çevirme diye yaz buraya. Rasyonele çevirme. Bu tarz soruları şu şekilde çözeceğiz. Bunları aç. 1.792 bakın 2 devre diyorsa 2 2 2 2 2 2 diye devam ediyor. Y sayısına bakıyoruz. 1,792 de 792 devre diyor. Yani 792 792 diye devam ediyor. Ve z sayısına bakıyorsunuz 1,792 92 devrediyor. Yani 929292 diye devam ediyor. Tamam mı? Şimdi 1'ler aynı zaten. Sıkıntı yok. 7'ler aynı. Sıkıntı yok. 9'lar aynı. 2'ler aynı derken buraya kadar aynı ya. Bundan sonra en büyük hangisi var? Bu. Demek ki en büyük sayımış z'ymiş. Bundan sonra daha büyük olanı y ve daha büyük olanı en küçük olanı da ee, X diyeceğiz sevgili gençler Cevabımız Z büyük Y büyük X olacak deriz Ve gençler 67. sayfamızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz Bu da demek oluyor ki bu video bitti Bu konu anlatımımız bitti Şimdi bir diğer videomuzda rasyonel sayıların konu testini çözeceğiz 4. haftamızda ee, Toplamda 10 tane soru var İçlerinde yeni nesil soru da var arkadaşlarım daha sonrasında birinci dereceden denklemler diye kısa bir konumuz var. Bunu anlatacağız. Bu kısa konudan hemen sonra da basit eşitsizlik ve mutlak değer konularına geçeceğiz arkadaşlarım. Bu haftayı da mutlak değerin son videosunu atarak bitireceğiz. ve Hatta ve hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 96-97. sayfalara kadar bakın neresi çarpanlar ayırının testi 89. sayfaya kadar da çözmüş olacağız. Mutlak değerin sevgili arkadaşlarım son testi. Ee, kitabımızı neredeyse yaralamış olacağız ama neredeyse 5. haftada artık iyice yaralamış olacağız biliyorsunuz toplam 11 haftadan oluşuyor demiştik kamp bu 11 haftada da sevgili arkadaşlar kampı bitireceğiz bu kampla beraber tekrar ediyorum bir kamp kitabımızı bitiriyoruz arkadaşlarım bir de soru bankası ee, bu kamp kitabıyla beraber ben konuları işleyip testleri çözdükçe de Her haftanın sonunda sana ödev veriyorum Ve sen o ödevleri bir güzel yapıyorsun ee, Bundaki nasıl diyeyim güzellik Bu kamp kitabıyla birlikte bir tane de soru bankası bitirdiğin için e, Yaz daha henüz yeni bitmişken sen Eylül ayında gibi Eylül ayı gibi e, çok erken bir dönemde ki Düşünün ki sınavınız ta 2023 Haziranında siz Eylül ayı gibi erken bir dönemde iki tane kitabı bitirmiş oluyorsunuz ve artık tabiri caizse matematiğiniz taş gibi olacaktır. Dolayısıyla sevgili gençler hiç endişe etmeden diğer arkadaşlarınız sudan çıkmış balık gibi böyle aranırken sizler tatlı tatlı TYT matematik bitmiş biçimde onlar hala üstü köklü sayılar çözerken çarpanlar ayırmaya çalışırken temel kavramlar çalışırken siz AYT'de dilediğiniz konuya dilediğiniz gibi İstediğiniz şekilde çalışacaksınız arkadaşlar. Ve kafanız çok rahat olacak. Onların önündeki en büyük avantajınız bu. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Umarım sen de beni çok iyi anlamışsındır. Genelde böyle hani abi sözü bak dinle falan diye öğüt verirler ya. Aynen o şekilde öğüt veriyorum. Genelde de bu öğütler gençler tarafından çok dinlenilmez ama. Ben biliyorum sen şu an bu videoya bakın. Bir saate aşmışız. Bir saattir. Sen eğer bu e, videoda beni dinliyorsan, zaten olayı bitirmişiz demektir. Gençler, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.